Ay dıkılıp şanmışım. Bu ben. Hiç kimse anlamıyor beni. Herkes bana kızıyor. Ailemi çağırdılar, topladılar. Ablalarım memlekete topladılar, öldüreceklerdi. Daha çıkacak da öldürecekledik. Görecek Ben hep ben tek varım diye çok üzülüyordum. Ta ki Ege Üniversitesi'ne gelip muane olana kadar. Gel biri gel. Ne yapmam lazım? bu senaryoyu çekiyoruz, oynuyoruz ya. Bir de gerçek anlamda çektiğimiz sebebi arıyor var, bir de onunla oynuyoruz.